Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Herkül'e ait bir heykel var. Herkül bir ejderha tutuyor. Hatta onunla savaşıyor. Çok güçlü olduğu için tabii ki ejderhayı da yenecek. Yüzünde bir gülümseme var. Ejderhaya bakmıyor. Hatta onun ne olduğunu bilmediğini düşünüyorum. Evet, daha bebek olduğu için sanki oyun oynuyor gibi bir havası var. Hey, sence bunu ben mi istedim? He? Ben bir ejderhayım. Korkunç bir canavar. Merhaba, bence sanatçı bu resmini Herkül'ün ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yapmış arkadaşlar. Hem de bu gücü doğuştan geliyor. Burada daha hayatının başında ilerleyen yıllarda bir aslanla dövüşecek. Üç tane yarı kadın yarı kuş yaratığı öldürecek ve sonra da iki minotorla savaşmak zorunda kalacak. En sonunda dilimi Herkül'ün elinden kurtarabildim. Şimdi konuşabilirim. Herkül'ün büyünce bir sürü kötü yaratıkla savaşacağını söyledin ama ben kötü değilim ki. Herkül'ün babası yani Zeus, karısından Herkül'ün onun çocuğu olmadığını öğrenince benden Herkül'ü öldürmemi istedi. Keşke bunu benden değil de daha büyük olan kuzenimden isteseydi. Herkül Ejderha'nın çenesini kavramış ve sıkıştırıyor ama bunu yaparken sanki hiç kuvvet harcamıyormuş gibi görünüyor. Ejderha bir oyuncakmışçasına onun üzerine oturmuş. Aynı Herkül gibi bu ejderha da henüz bebek. Bu sebeple büyük ihtimalle henüz ateş püskürtme gibi güçleri de yok. Aslında bu şiddet içeren bir eser. Çok güzel bir heykel olmasına rağmen beni mutlu etmiyor. Aksine üzüyor. Ejderha belki de iyi bir ejderha olabilir. Ama Herkül'ün elinde bu duruma düştüğü için çok üzülüyorum. Henüz ikisi de bebekler yani. Belki de bunu bir oyun sanıyor bile olabilirler. Dövüşmek onlara hiç yakışmıyor.